Ünye Merkez Büyük Cami karşısındaki havuzlu parktayız. Havuzlu park kadın erkek ayrımı yapmadan herkese, her kesimden insana hizmet eden bir alan. Ancak bu havuzlu parkın içindeki havuz uzun süredir ve halen daha çalışmıyor. Gerek büyükşehir gerekse küçük şehir, kimin sorumluluğunda ise bu parkın çevresinde oturarak serinlemeyi düşünen ya da namaz vakitlerini burada geçiren büyüklerin daha da rahat nefes almaları için mutlak surette içinin de temizlenip çalışmasında fayda var diyor ilgililere bu konuyu insan olarak basın olarak hatırlatıyoruz. Var, var, var, var, var, var, var, var. Bir günü tane çay, bir tane çay. <gülüyor> <gülüyor>